Herkese merhaba, bu sefer de Paul Greengrass ile Tom Hanks'in Kaptan Phillips'ten 7 sene sonra yaptıkları ikinci işbirlikleri dünyadan haberlerin incelemesini yapmayı çalışacağım. Film genel olarak eleştirmenlerden yüksek not aldı ama kötü eleştirenler çoğu yerde haklı ifadelerle de baya bir sert şekilde giriştiler filmi. Ben filmi beğendim bu yüzden daha çok kötü eleştirilere odaklandım. Katıldığım yerler olsa da benim filmden aldığım beğeniyi törpüleyemediler ve hatta bu kritik öncesinde ikiniz defa seyrederken bile son derece keyifle hiç de iş yapar gibi hissetmeden sonuna kadar zevkle seyrettim. O zaman başlayalım ve filmin iyi ve kötü taraflarını harmanlayarak genel bir kritiğini yapalım. Mandalorian'ın incelemesini daha henüz yaptım ve orada da bahsettim. Şu anti kahraman ve çocuk yol hikayesi formülünden. Bunun son versiyonu bu karşımızdaki film. Aynı mevzuları bir daha anlatmayacağım. İsteyenler Mandalorian kritiğimi izleyebilirler. Fakat orada bahsettiğim bir noktayı bu film özelinde biraz daha açmak istiyorum. Bu formül başarısı neredeyse garanti olsa da genellikle bir şeyleri kurtarmak amacıyla yapılır. Yani mesela bir franchise başaşağı gidiyordur. Hadi şuna bir can verelim diye böyle bir hikaye yazılır. Birinin kariyeri zayıflamıştır. Hadi canlandıralım diye böyle bir hikaye atılır. Bu dediklerim Tom Hanks ve Paul Greengrass için o kadar da geçerli değil. Tom Hanks istediği her filmde oynayabilecek A sınıfı bir aktör. Greengrass Anne hani tamam belki o kadar son zamanlarda çok iyi filmler çıkarmamış olsa da istediği her senaryoyu, istediği her bütçeyle çekebilecek biri. O prestije hala sahip A sınıfa bir yönetmen. Bu formüle hikayeye neden atıldılar bilmiyorum. O zaman büyük olasılıkla da bu filmin uyarlandığı kitabı okuyup hoş gitmiş olsa gerek. Yani tamam buradan bir şeyler anlatabiliriz diye düşünmüş olsa gerekler. Ki film epey bir şey anlatıyor aslında. Yani değineceğim bunları birazdan. Bir de belki de Tam da ödül sezonu başlamadan önce hele Oscar jürisi de oylamalara başlamadan hemen akıllarında kalsın diye tam da bu sıralarda vizyonu soktuklarını ve Netflix'e konduğunu da düşünebiliriz. Ha, gerçi zaten pandemi yüzünden ne film çıktı ki? Ha, i̇sterse 6 ay önce gösterime girmiş olsun. Jüri yine de hatırlardı bu filmi. Garanti aldıklarını düşünelim ve hangisinin en azından yeni bir Oscar adaylığı alıp alamayacağını bekleyelim görelim. Yalnız işin kötüsü bu film... Mandalorian'la kıyasla tabii ki A sınıfı bir sinema eseri. Ama belki de bir seyirci olarak bu formülü senede bir kere izleyip duygulanabiliyoruz. İkincisi fazla geliyor. Mandalorian'da yeterince duygulanmıştık zaten. O yüzden bu filmin sonu bize istediği vurguyu tam veremedi. Çoğu izleyiciden bu tip bir eleştiri geleceğini tahmin ediyorum. Ha gerçi Mandalorian hiç olmasaydı da o vurguyu yakalayabilir miydi bu film bilmiyorum. Çünkü çok tahmin edilir bir şekilde ilerliyor. Olayları kastetmiyorum. Tom Hanks ve çocuk arasındaki ilişkiden bahsediyorum. Bu ilişkinin nasıl gelişeceğine dair bir sonraki sahneyi tamamen tahmin edebiliyorsunuz. Nerede bağlanacaklar, nerede zıtlaşacaklar ya bu kadar öngörülebilir olunca da işte o vurgu yakalanmıyor. Gerçi ben ikinci serilişimde ilk serilişimden bile daha duygulandım ama yani siz de filmin sizde bıraktığı etki üstüne yorum yazabilirsiniz. Devam etmeden önce kanala abone olursanız beni çok mutlu edeceğinizi hatırlatmama lütfen izin verin. Kritiye kaldığımız yerden devam edelim. Filmin temposunun çok yavaş olduğu ve bu yüzden filmin sıkıcı olduğu yorumlarıyla karşılaştım. Katılmıyorum. Yani buna da yavaş tempo demeyelim artık. Yani episodik bir şekilde ilerliyor ve bence orta karar tempoda sürekli ekranda ilginç bir şeylerin olduğu, güzel görüntülerin olduğu ki görüntü yönetmenin hakkında mutlaka verecektir herkes. Seyirciyi bence sıkmadan ilerleyen usta işi bir film bu. Ha anlatılan hikayeyi izleyiciyi kavrayamazsa o zaman bu orta tempo bile insana yavaş ve sıkıcı gelebilir. Onu kabul ediyorum. Zaten bu eleştirinin altında da böyle bir sebep olduğunu düşünüyorum. Bazıları bu filmin bir varlık amacının olmadığını falan söylüyorlar. Yani bir hatta şey demiş. Ya tamam biz filme gitmeden önce de Amerikan ırkçı temellerinin hala canlı olduğunu ve Tom Hanks'in de iyi bir adam olduğunu biliyorduk. Ya o zaman niye seyrettik bu filmi? Ama bence bu filmin bir amacı var. Ya bunu becerebiliyor mu? Haydi hikaye. Bu film çok aşikar bir şekilde bugünü anlatıyor. Yıllar önce okuduğum çok güzel bir cümle vardı. Her tarih filmi aslında anlattığı tarihi değil, çekildiği tarihi yansıtır. Bu film içinde son derece geçerli bir ifade bu. Çünkü 1800 bilmem kaçı değil, 2020'yi seyrediyoruz aslında. 1860'ın iç savaş sonrası Amerika'sının ırkçı atmosferini bir alegori olarak alıyor. Bugünün Amerika'sının ırkçı, beyaz üstünlükçü, Özellikle Amerika'nın güneyindeki insanları hikaye edip bu meselelere dair kendi yorumunu ve hatta kendince çözüm yolunu bize sunuyor. Filmin başında Kaptan Kid federal haberleri okurken köleliğin kaldırılması kanunundan, siyahlara maddi telafi yapılacağına dair bir kanundan bahsedince o güneyli Amerikalılar birden celalleniyorlar. Mavi üniformalılarla neredeyse çatışma çıkacakken Kaptan Kid onları şu şekilde susturuyor. İşte şu kantiden geliyorum, orada da millet çok kötü, hepimiz acı çekiyoruz falan filan gibi, bu zamanlar zor falan gibi laf salatası milleti teskin ediyor. Ve millete sakinleşiyor cidden bu laflarla. Filmde başka bir yerde bir sokak çığırtkanı, tanrı siyahı beyazı ayrı görmez diye bağırıyor, birleşelim diye bağırıyor. Film Amerikan halkına, ırkçılığı arkamızda bırakalım birleşelim diye bir mesaj vermeye çalışıyor. Sonraki bölümlerden birinde, Kaptan ve Cuhan'a, yani bildiğin Trumpistan gibi bir yere gidiyorlar. Hatta oranın Trump alegorisi olan lideri kaptanı okuması için kendi fake news gazetesini veriyor. Yani bir nevi Fox News'un gazete hali gibi tamamen kendi propagandasını içeren bir bülten verip bunu okumaya zorluyor. Ama kaptan da buna karşı geliyor ve millete gerçek bir haber okuyor. Ve okuduğu haberde de madencilerin sırtından para kazanan bir ağababa olduğuna dair ufak bir cümlede sıkıştırıyor. Özgürlük, mücadele, başkaldırma gibi laflar da ediyor ve milleti de kazanıyor. Yani film bize ya da daha doğrusu bugünün Amerikalılarına aslında Trump ailesine gerçek haberleri bir şekilde versek anlatsak onları da kazanabiliriz ve onları da Trump ve ekülelerine başkaların hale getirebiliriz demeye çalışıyor. Bunu gözümüze sokuyor. Yani amaçsız bir film değil bu ama amacı ve mesajın ne kadar güçlü ve ne kadar yerinde... O sanırım izleyiciden izleyiciye değişiyor. Kimisi bu filmi iyi niyetli liberal beyazların günah çıkarma seansı olarak görüyor. Kolonizasyon ve kızılderilere yapılan zulmün üstünden şöyle üstün körü bir şekilde geçip vahşi, ilkel, yerli kıza adam eden büyük beyaz kurtarıcı hikayesi olduğu iddiası da var. Ama tabii burada filmin bir kaçış noktası da var ki çocuk gerçek bir yerli değil. O yüzden biraz rahatlar onu bu şekilde resmetmekte. Ama o böyle davranıyorsa, demek ki içinde yetiştiği kültür de böyle. Yani yerlilerin kültürü de aşağı o zaman. Ama yani niye bu kadar acımasız yaklaşalım filme bilmiyorum. Sonuçta film beyazları da güzel göstermiyor. Bir yerde Kızılderililerin, Johanna'nın ailesini öldürmüş olmasının bile savunusuna dair bir cümle duyuyoruz. Kaptan kedinin ağzından. İşte kolonizasyoncular toprak için Kızılderilileri öldürüyorlar. Bu yüzden de Kızılderililer onları öldürüyor gibi bir laf söylüyor. Yani film direkt siyah birinin ırkçılar tarafından linç edilmiş olduğu görüntüsüyle başlıyor. Yani filmi çekenlerin fikirleri doğru yerde. Çok geç ve çok az diye eleştirilebilir belki ama filmin anlattığı asıl hikaye de bu değil zaten. Asıl hikaye içine yedirilmiş alt metinler diye bakalım ve filmi orta tempolu bir aksiyon filmi olarak görelim. Yani böyle yapsak belki de bu kadar haşim bir şekilde eleştirmemize gerek kalmayacak. Ki zaten itiraf etmem lazım. Aksiyon filmleriyle büyümüş biri olduğum için yani yıllar geçtikçe her ne kadar sinema repertuarımı genişletmiş olsam da hala iyi aksiyon sekansı içeren filmlere zaafım var. Ve iyi bir aksiyon sahnesi görünce kafadan 2-3 puan fazla veriyorum bir filme ve haşin yaklaşamıyorum. Ama bu filmde aksiyon çok fazla yok. E, sadece bir sahne var o da 2-3 dakikalık bir şey. Ama sonuçta Paul Greengrass'ın elinden çıkmış ve filmden sonra bu sahne üstüne düşünmemin bile sağlayan becerikli bir aksiyon sekansı. Ta bu sahne olmasaydı belki o zaman ben de filmi biraz daha ağır eleştirebilirdim. Bilmiyorum, sanmıyorum. Yani sonuçta küçükken kötü derili kahraman kovboş filmlerinde az seyretmiş değilim. O yüzden fikren de doğru yerde bir western seyredince yani ne kadar ilerlenmiş olduğunu görmüş olduğumdan gayet keyifli. Hem de iki defa, ikisinde de son derece zevk alarak seyrettiğim bir film oldu bu. Sonuç olarak Greengrass ve Hanks gibi işlerinde usta olan iki kişinin hem bir şeyler anlatan, hem doğru yerde duran, hem görüntüleriyle, hem de rejisiyle, bugünlerde son derece derin bir şekilde yaşadığımız sinema eksikliğini az ya da çok mutlaka her seyircide bir miktar gidireceğini düşündüğüm bir film olmuş. Tom Hanks'in gitgide dowudileşen sesi ve varlığıyla bence ön yargısız yaklaşan her seyirciyi ilk başından yakalayıp sonuna kadar sıkmadan ekran başında tutabilecek ne çok yükseklerde, ne çok aşağılarda bir eleştirmenin de işiyle de Comfort Food, mutluluk verici yiyecek klasmanı bir bestel filmi olmuş. Bu sefer de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumlara cevap yazıyorum. Twitter ve Instagram hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Cömert gününüzde Patreon hesabıma da beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.